De sadece senin YouTube bildirimi mi açık sanıyorsun? Kaç tane kanalın bildirimi açık? I am Shivas burada. Osman. I am Shivas. <gülüyor> I am 4 35. Az önce vurduyduk ya Az önce ya bir. Arkadaşlar niye ya unuttun herhalde. Yo baybay aldın lan. Basıyor. Aa 21 öldük ama. I'm a man. I'm for supplies. Bana oradan destekli. <gülüyor> Koyabilirim sana uzaksın sen ya. Elimde mesut ol Kalsın Help! Bot ya. Yani. Buraya atayın deme. Adam var şu Sen burada kal, ben arka tarafına geçiyorum. O en küçük... Ya dur, ben birlikte giderim. Yok yok sen orada kal ki, ben de buradan buraya Tamam. Ben buradan kesin vururum. Sıra sende yasın, sıra sende. yatma. Bir yerde eşyalarım. Haydi Hadi. Adam da zaten düşecek ki. Yok düşüncelicek ki zaten onlar. İkiyle ölcek ikisi de Yasin de. Önemli olan, bizim pilleri alamayın. Kanka kaç tane var buranın işi şey olmasına? 57 saniye. 57 saniye ölçü kuruluk hatta. <gülüyor> Benim mermin şey bitti. Söyseydim keşke ya geliyorum. Direkt benim yanıma gel Yasin, Direkt benim yanıma kapat. Direkt kapat. Arabanın arkasına geç, canları yok zaten. Güzel, ya, çok Şimdi önündeki mat yapmaktı ya. bir tad daha mermat gitti. azlaşt. anlıyor görüyor da sertajaka yapma için. çocuğu <gülüyor> I'm scanning for supplies. Zannediyorum ya. Yani. Burası boş. Yok ayaklarım. İyi ya. Ben benim kutu yok. Orta açılmamış ki. Ben Yasin'i aldı zannediyorum ortayı. Oh <gülüyor> oh oh oh oh. Bir, bir, bir, bir. bir şey sarsay. Teşekkür ederim. Bir <gülüyor> ya. İst, st trading. Pek muddy dook That's a percent Tim,uckle campfire that's a lot that contains a Yerde M4 onu da bu buluveremem sen M4 aldın mı? Tamam. Bir şey ihtiyacınız var mı? <gülüyor> Market aç. I got supplies. Araba var arka tarafta. doğru. I got supplies. Enemies ahead. İzlediğiniz Dün düz ya, gece olmaz o iş. Dün yaparız. Kadınları karşıda yasın, An-Mari'a. bakımız. <gülüyor> ne ne İttar, ya. <gülüyor> Oynuyorum. Bunlar iki kişiydi. Arabayı geçsenize. Tariha çekeyim. Abi ne kimse arabaya gitmiyor ya. Sen de at yok mu zaten Osman? At yok mu sende zaten? He gel. Kanka gel. Abi, ben diyorum at var sende. Atı atı atı kullanan Sesini kapalı kanka. Yarıma çok yaklaşma. Birader bin. Tam tepeye tepeler. Diğeri şeydi te. Tepenin arkasında. Tepenin arkasında. Evet, dur dur. Evetet. Evet, Görüyor musun? Dur burada. mark Şuraya baksana şuraya baksana sen. Dikkat et Sertaç. I need a scope. Arkadaş sana kim dedi? Kim ne dedi la? Oh, Allah Allah. Ben hala anlamıyorum. Sana kimse bir laf etmedi. Ben Osman anlamadım. Arabaya gel diyor. La diyorum arkadaş ben de kapalıyım sesle. Araba diyorum. Sen de diyorum. Eşek sen <gülüyor> de diyorum. Kapalıydım. Uçumuzu diye. Adamın drop silahı var mıydı ki? Adamın drop silahı var. Ya, tamam. Drop silahı, drop silahları şeydir ya. Davalım drop attı ya adamla. Kalmamış demek ki. Nereye işte falan? Gel gel toro sor ya singa. Nasıl gelelim? Sertac gel gel alan kapanıyor gel. La ölmek önemli değil la oğlum adamların yok. Tamam zaten gel. Yapma la. Yanar. Dursana bi ciğer neyse bir dakika bir saniye tamam devam Na <gülüyor> <gülüyor> görüyorum ben görüyorum Ertaç motorla direkt şeye alana şey ne derler ee, aklıma da gelmiyor karnavala dalıyorsun direkt farklasın daldım ben geçen işte Alana bir girek. Bu. This way to the play zone. Tam, sert bir Nerede çalışıyorlar? Onu bakıyorum. Adamlar şeyde hangar civarında. Mark the location. Hmm. Bak zor, tamam, bir tane şuradan gelen var. Arkadaş al sana. Şey, şey lazım mı? Araba geliyor. Mark the location. Ha, ada. Mark the location. Osman önüne şey at. Atma atma, gelmez onlara, rahatsız edemez tamam. öyle. He? Thank you. Onlar gelmez artık Kask var mı onlarda? Hmm. Bende de para vardı, kask parası yok şimdi. Onların arabasını nasıl şey yapabiliyor mu? Abi iki tane yedin ya. annen bitiyor lan bu. Yok, dur yardım. Engellerden Orada adam var ama. Mark <gülüyor> location. <gülüyor> var o adam. Arabayla çıktılar Yasin, fişik atanlar. Uh, Mark the location Atlaş atlaş atlaş atlaş atlaş aşağıda. Sargı bas sargı sargı. Thank sargı. sargı bas. Help. <Gülüyor> Olsun sen sen sende sen, de, sen de. 자, 그럼 둘 보자.